26 Nisan 2020 Arlarımız kaç gündür açamıyoruz. Aşırı derecede soğuk esen bir rüzgar var. Bugün yine etse de bu kadar değil. Evet. Arlarımızın peteki ihtiyacı olduğunu biliyorum. O yüzden zaten bugün rüzgara rağmen açmak istedim. Evet maalesef avlarımız üzün veremediğimiz eti görmüşler. İnşallah anımız yavru atmamıştır. Biraz aramız aşağıya insin diye uğraşıyorum ama. Yani ne şey bulduğunu biliyorduk. Ama hava şartları bize engel oldu. Aramızı açamadık. Şimdi aramızı bir uzana koyup pat vermemiz gerekiyor. Çünkü sıkıştı aramız. Evet, şöyle bir Hı -hı. petek görmüş aralarımız ama şu anda ana yumurta atmamış. Hı -hı. Bir tek sevindiren bu. Evet, aramızı düzene koymak için baba bizi üstse de. Yine de bakacağız aramıza. Ağalar bir soğuk bir sıcak gittiği için sıkıntı oluyor. Şimdi ben o yüzden arımız oğula gitmesin diye yavrulu peteklerden kata alıp ham petek vereceğim arımıza. Yoksa arımız çok sıkışacak. Böyle yavrulu peteklerden alıp, hemen. yavru arı peteği bırakmadı. Tahmin ediyorum şurada yavrulu çıta olması lazım. Evet. Neredeyse full yağlı ama bunu almayacağım ben. Hadi yani bunu alalım. Otom. Hem arıya meşgale vermek adına hem ana arıya yumurtlayacak yer açma adına bu işlemi yapıyoruz. Yoksa arımız sıkışacak. Buğula gidecek. Biraz arının düzenini bozmuş oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Yoksa Düğümüzdeki günlerde arımız oğlu meyletecek. Muhtemelen yer olmadığı için, sıkışık olduğu için aslında biraz erken bizim yöremiz için kat ama şu an iki katı kuluçkalık olarak kullanmak adına evet. burada da günlük yumurta atmış anaerimiz. Baya bir yavru çıkmış haftalık yavrular var burada. Bir kapalı yavru tam anlamıyla çıkmak üzere olan almak istiyorum. Bu mecburen biraz sonumuzu rahatsız ediyoruz. Karımızın düzeni adına pek boşt olduğum bir durum değil. Ancak mecburen çünkü bir yandan da ana yüzü ya da nemesi atmış mı onu da bakmak istiyorum. Şu anda böyle bir durum gözükmüyor. Ancak. Evet mecburen biz diğer çerçeveyi alacağız yine. Çünkü paramız baya baya bir gör Mecburen hem iki katı kuluç kalıbı olarak kullanacağız. Bir yandan da Anari'yi üst kata taşımak istemiyorum. yandan ona göz atıyorum. Tekrar bakacağım anari için. Şimdi... Buraya da bir... Yine... Temel petek olmadan... Boş bir petek gireceğim. Arımız meşgul olsun, oğlay yatmasın, yer açılsın, ananın yumurtlaması için diye. Yoksa arımız kete görüyor. Hem erkek gözü. Dağıtlamaları için biraz daha meşgul olsun aramıza. Aslında bu aldığım çerçeveleri ortaya koymam lazım. Ancak havalar geceleri soğuk gidiyor. Bu nedenle su kapatıp kenara alman lazım. Arımızı. Çünkü benim gibi hava soğuk gidiyor. Maalesef. işte böyle sıkışacağını biliyorduk ama yine de açamadık arılarımızı. Maalesef böyle pete gördü. Tek memnun olduğum taraf. Anarımız yumurta atmamış. Buna sevindim. Şimdi bu arımızın da çıtalarının etrafına ampetek gireceğiz. Yandan kırmızı iş olsun diye, yandan yavruyu güzel sarsın diye. Bu artemiz bizim geçen yıldan kabarmış olan keteklerimiz. Arımızın gelişimi güzel. İnşallah oğula meyletmesini bu şekilde engellemiş oluruz. Arımızın yoğunluğu güzel, memnuniyet verici. Ancak dediğim gibi havalar daha soğuk. O nedenle ben mecburen çuvalla saracağım. Aslında bu aldığım çerçeveleri ortaya koyup o şekilde bırakıyordum ben her zaman. Ancak e, bu yıl işler biraz farklı ama hiç istediğimiz gibi gitmiyor. Bu nedenle mecburen böyle bir çare olacak bize. Kanımız uylanmasın diye kapatıyorum üstüne. ve aslında çerçeveleri ortaya alıyordum her yıl. Bu yıl biraz erken gelişti arımız. O yüzden mecburen bu şekilde kapatacağım arımızın düşünmemiz için. Yoksa düşecek arımız. Çünkü bizim yöremize göre şu an bu işlem erken bir işlem. Ama dediğim gibi böyle yapmasak da arımız bu sefer oğula meyil edecek. O bizim tercih etmediğimiz bir durum. Evet arımızın gelişimi gayet güzel. İnşallah oğula meyil ettirmeden de arımızı bu şekilde rahatlatmış oluruz. İnşallah bu sezon güzel geçecek. Herkese bereketli sezonlar.